Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tarık. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir kutu açılım videosu ile karşınızdayım. Şöyle. Evet. Bugün Amazon.com.tr üzerinden. Şöyle göstereyim. Amazon.com.tr üzerinden. Burada bilgilerim var. Bakın de şöyle göstereyim. Kesin tüm bilgilerim gözüktü ama. Amazon.com.tr üzerinden Logitech C332 olması lazım. Logitech markasının kulaklığını satın aldık. Oyuncu kulaklığını satın aldık. Ama bizim oyuncu kulaklığı almamızdaki sebep. Şimdi biz hem oyun oynuyoruz hem müzik dinliyoruz hem iş yapıyoruz. Oyun ben şahsı adıma konuşacaksam pek fazla oynamıyorum. Ama neden oyuncu kulaklığı alıyorum diye sorarsanız. Fiyat ucuz o yüzden. Fiyat konusundan oyuncu ekipmanları genelde hani profesyonel müzik için kullanılan kulaklıklara göre her zaman uygun fiyatlı oluyor. Ee, hani mesela bugün gidip bir ofis klavyesi alacağınız vakit evet, 70-80 liraya, 100 liraya, 200 liraya bulabilirsiniz. Ama gaming bir klavye hani gaming adı altında geçen bir klavyeyi 45 liraya da bulabilirsiniz. Hani o yüzden oyuncu ekipmanları genelde ucuz oluyor. Logitech'e de güvendiğim için hem ses konusunda hem e, ürünlerinin kalitesi konusunda Logitech'e güvendiğim için Logitech'in kulaklığını aldım. Buradan alt altını çizmek istiyorum diğer Rampage Rock'u iade ettim sebebi dışarıya çok fazla ses, ver ses vermesiydi ama hani gereğinden çok veriyordu ee, ama bu kulaklıkta öyle bir durum olacağını sanmıyorum Çünkü Ömer arkadaşıma sordum kendisi bunu kullanıyor ee, o onayı verdiyse vardır bir bildi diyorum ve kutu açılımına doğru geçelim Evet arkadaşlar öbür tarafta kutuyu açtık Şimdi buranın görüntüsü ve ışığı daha iyi olduğu için bu masaya geçtim Şimdi kutusuma, kutumuza şöyle tekrardan bakacak olursak. Şurasında bir darbe var. Benim için aslında kutu önemli ama kutuyu kullanmayacağım için pek de kafaya takmıyorum. Şurada da yine aynı şekilde bir darbe var. Şurada çizik varmış. İlk defa kameradan fark ediyorum ben de. Şöyle kutunun, kutunun sağ tarafında Logitech logosu ve yazısı. Arka tarafında ürünün özellikleri yazıyor. Buraya Play Advanced yazmışlar. G332 yazısı burada mevcut. Stereo Gaming Headset yani stereo oyuncu kulaklığı. Bu arada stereo oyuncu kulaklığı olur mu demeyin. Oluyor arkadaşlar. Kanamda Rampage bunun da incelemesi var. MPH-Roga göre bu biraz daha iyi ses kastırıyor sizlere. Şimdi burada teknik özelliklerimizden bahsetmiş. Kutunun hemen yan tarafında. Altında da bir adet Türkçe kullanma kılavuzu var. Şimdi üründen biraz bahsederekten kutuyu açmaya başlayacağım. Şimdi kulak çevreleyen bir yapısı var ama suni deri kulaklığımızın pedleri ve hafızalı süngerlerden değil. Hani kulağınıza bir süreden sonra artık kulağınızın şeklini almaya başlayan süngerlerden değil bu. Her zaman aynı görüntüde kalıyor. Yani nasıl anlatabilirim sizlere? Kulağınızın şeklini almıyor. Öyle söyleyeyim sizlere. Onun haricinde kullanım alanı e, oyun olarak gösterilmiş özelliklerinde ama bunu müzik içinde kullanabilirsiniz. Fakat hani müzik dinlemek için de oyuncu kulaklığı almazsınız. Öyle de bir şey var tabii ki de. Şimdi kutumuzun şöyle iç tarafına bakacak olursak şöyle... Kulaklığımız bizi bir poşette karşılıyor. Arka tarafında hiçbir şey yok. Üst tarafında da şöyle bir kulakçık var. Kutunun içerisinden çıkarabilmemiz için. Şimdi hemen kutunun bu yırtık kısmında zaten ibareler de mevcut. PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve 3.5 mm jack'ın olduğu her yerde kullanılabiliyor. Böyle de bir artı yanı var. Çünkü ürünün PageRog'da her yerde kullanamıyorduk. Özellikle telefonda. Bu ürünü telefonda kullanabiliyorsunuz. Mikrofonu çalışıyor. İşte, ses seviyesi gayet iyi. basları gayet yerinde. Hemen bu kutuyu açtığımız vakitte içerisinden şöyle garanti belgesidir büyük ihtimalle bu. Garanti belgesi tipinde bir şey çıktı. Burada da setup guide yazan bir yer var. Burada da hani az çok anlatıyor. Işte support G332'ye girerek neyi nasıl yapacağınızı. Hani destek veriyorlar sizlere öyle söyleyeyim. Onu şöyle hemen kenarıya attık. Onun haricinde demiş olduğumuz gibi stereo bir kulaklık bu. 7.1 desteği yok fakat hani yazılımsal bir şekilde 7.1'i destekliyor aslında. Oyunlarda sizlere ses kastırıyor. Şimdi burada ne var derseniz. Burada şimdi mikrofon girişi ve kulaklık girişi ayrı olan bilgisayarlar için bir birleştirici almışlar. Yani iki jack'ı tek jack'a toplayan bir jack derecemiz var. Bunu şu an piyasadan 60-70 liraya 60-70 değil de 35-40 liralara falan bulabilirsiniz. bunu kutunun içerisinde çıkması bence gayet güzel olmuş. Güzel bir detay. Onun haricinde 107 desibellik bir ses seviyemiz var. Buradan da Logitech'in kartı çıktı içerisinde. Cap playing yazıyor. Burada da thank you for choosing to play with Logitech G. Logitech'i tercih ettiğiniz için teşekkürler tarzında bir yazı var. İçerisinden bir adet sticker'ımız çıkıyor. Sticker'ımız da gayet güzel. Sadece boyutu biraz büyük. Hani avucum kadar. Ki benim avucum da biraz büyüktür. Öyle de söyleyeyim sizlere. İçerisinden kulaklığımız çıkıyor. Şu kutuyu da şöyle kenarıya kaldırıyorum. Şöyle şunları da kenarlara doğru tekliyorum. Kutumuz içerisinden aynen bu şekilde çıkıyor. Hemen içerisinden çıkartacağım. 107 desibellik bir ses seviyemiz var. Bu gayet iyi. Ee, Xiaomi Mi AirDots'un 103 desibel olduğunu farz edersek ses seviyesi gayet düzeyinde kulak sağlığımızı korumak için ses seviyesini sınırlamışlar. Şöyle açılıp kapanabilen bir kafa bandı yerine e, kafa süngerimiz var. Buranı burası metal konulmuş. Buranın ismine ne diyebiliriz? Yani kulakla esnetme payı desek yeridir. Kulakla esnet payımız esnetme payımızın olduğu bölüm metal. Genelde kulaklıklar buradan kırılıyor. E, burayı metal yapmaları bence gayet güzel olmuş. Onun arasındaki her yer Hani ABS plastik gibi. Hani biraz sert bir plastik. Ve kulaklığımız az da çok olsa hani oynamaları yapıyor. Hemen elinize kalmaz diye düşünüyorum. Hemen yan tarafına bakalım. Burada da yine Logitech yazımız. Log logomuz mevcut. Ve burada bir adet mikrofonumuz var. Mikrofonumuzda şöyle. Jelatinini çıkarttı Kulaklığımız. E, kulaklığımızın mikrofonu bu konumda açık oluyor. Ve şurada. Bakın orada bir tık etme bir yeri var. Hani orada bir açma kapama sivici var büyük ihtimalle. Şu anda mikrofonumuz kapalı. Şu anda açık konuma geldi. Mikrofonumuzu bu şekilde açıp kapatabiliyoruz. Şimdi kulaklığımızın iç tarafına gelecek olursak 50 mm'lik sürücüleri var. Ee, bu sürücüler gayet yerli yerinde sürücüler ki Logitech gibi bir marka, kötü bir performans beklenilmez. Şahsi fikrim söyleyecek olursam çünkü uzun yıllardır piyasada olan bir firma ve gayet kaliteli ve iyi ürünler çıkartıyor. Kulaklığımızın İş tarafına gelecek olursak yine aynı şekilde suni bir deri burada da var. Buradaki deriler de Sony. Hafızalı değil demiş olduğum gibi. Burada bir ses açma kapama tuşumuz var. Evet, tekerleğimiz var. Tekerlek desek doğrudur evet. Onun haricinde şuralarda Logitech'in G332 modelini belirten yazılarımız mevcut. Kulaklığımızın en iyi yanlarından birisi şu. Kulaklığımızı masaya bu şekilde koyabiliyoruz. Hani Bu bence gayet iyi bir özellik. En azından boynumuzda veya masaya böyle koymak yerine böyle koyabiliyoruz. Hani Bence o da gayet iyi bir durum. Mikrofonumuz e, tek yönlü arkadaşlar yani tek bir mikrofon var ve mikrofonumuzda da az uz bir esneme payımız var yine hani sert plastik değil esneyebiliyor kulaklığın e, mikrofonumuz kırılmaması açısından kulaklığımızın görünüşü bu şekilde arkadaşlar şöyle de bir kablomuz var kablomuz kablomuzun hemen burasına bir cırt cırt koymuşlar arkadaşlar cırt cırt bence hani e, bir ürünü kaliteli gösteren detaylardan bir tanesi bence cırt cırt kablolarda Annem yani kabloları da çok varsa büyük ihtimalle o ürün kalitelidir ve fiyatı da biraz yüksektir. Yani fiyat yüksek olması bu detaylardan dolayı mıdır diyeceksiniz. Sanmıyorum. Ürünün kalitesinden dolayı fiyat pahalı olur. E, Kalitesi ürün fiyatı her zaman her uygun olana da kalitesiz demeyiz. Hemen şöyle kablonun uzunluğuna bakacak olursam 2 metrelik bir kablo uzunluğumuz var ortalama. Benim bir kulacım 180, 185. Oradan hesaplarsam 2 metrelik bir uzunluğumuz var botonun içerisinden. Bunlar çıkıyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz gelin. Ha bu arada şunu da söyleyeyim Ürünümüzün içerisinden ses kartı çıkmadığı için Logitech'in bir tane ses kartı var Şuraya fotoğrafını bulursam koyayım Çıkmadığı için yazılım desteğini vermiyor Hani Yazılım desteğini kullanabilmek için USB çıkışlı bir e, ses kartı almanız gerekiyor e, Bunu da şimdiden belirteyim hani Videoda neden yazılımı kurmadın gibisinden Sorulara gelecek cevabı şimdiden vermiş olayım Şimdi isterseniz gelin masaya geçelim Orada devam edelim Arkadaşlar şöyle bir müzik testi yapmak istiyorum hemen kısa minnacık küçücük dışarıya ses verecek mi vermeyecek mi onu da şimdi mikrofondan az önce mikrofona biraz dokundum ama şimdi bir mikrofondan onu da anlayacağız. Evet. Şimdi hesap müzik testi yaptım. Şimdi de oyunu açıyorum. Oyun açılırken size de biraz deneyimimden bahsedeyim şimdi. Müzik olarak yani alınabilir. Yani sadece müzik dinleyecekseniz ben pek tavsiye etmiyorum. Gidin müzik kulaklığı alın ama işte piyasada da düzgün kulaklıklar yok. Rampage Rogue'a göre daha iyi benim fikrimce. Basları olsun en azından. Bak onda hiç bas yoktu bunda. En azından var böyle biraz da olsa bas vuruyor ve şurası titriyor yani kulağınıza basslı müzik dinlerken buranın titrediğini hissedebiliyorsunuz. Ee, mikrofonu şimdi oyun testindeyken mikrofonu da orada yapacağım zaten. Onun adına kulaklık arkadaşlar bence gayet güzel. Fiyat olarak alınabilir başlangıç seviyesi bu kulaklık. Ha, başlangıç seviyesi dedim. Hani oyunu çok profesyonel bir e-sporcu değilseniz alınabilir. Gerçi e-sporcu olsanız da alınır. Şu an kullananlar da var hatta. YouTube'da 600-700 bin abonesi olup oyun oynayan insanlar bunu kullanıyor. Gayet güzel kulaklık. Sadece 7.1 desteği yok. Stereo bir kulaklık bu. Windows'un kendi orijinal 7.1 yazılımını kullanarak yapacaksınız. Yazılımı kullanırsanız Kullanmasanız bir şey değişir mi? Değişmez. Yine yani kulaklık 7.1 deneyimi yaşatıyor sizlere. Telefonda da kullandım kulaklığı. Telefonda daha yüksek ses veriyor kulaklık. Bilgisayarda bir tık iki tık aşağıda veriyor. Büyük ihtimalle bilgisayarın ses karşısından dolayı o. Yani ses kartıyla ilgili bir sıkıntı. Onun haricinde telefonda mikrofonunu deneme şansım olmadı. Çünkü benim telefonumda hiçbir mikrofon çalışmıyor. Öyle de bir sıkıntısı var. Telefonun kendi jack girişi yok. Ekstra bir aparat taktığınız için. Kendi kulaklığında mikrofonu çalıştıramadım. Kulaklık güzle. İsterseniz şimdi bir oyun testine geçelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bakın şu an şeye bakın. Ses karıştırıcısı bölümüne bakın. Kulaklığı şu anda kapattım. Görmüş olduğunuz gibi o yeşiller hareket etmiyor. Yalnız kulaklığı hemen açtığım an mikrofonumuz çalışmaya başlıyor. Evet şu an ve şu anda sesi biraz yüksek. Onun haricinde bir sıkıntı yok. 7.1 de hani kulaklık size nereden baktığınızı nerede adam olduğunu size söylüyor. Şu an mesela şu aşağıda bir arkadaş var. Evet var demiştim ama biraz geriden geldi. Evet, mikrofondan biraz bahsedeyim. Mikrofon umarım güzel alıyordur sessiz. Oynamayacağım. <gülüyor> Valla canım... şu Alt F4'ümüzü de basalım. Valla canım oynamak istemiyor. Ben oyunlara da pek fazla bir ilgim yok zaten. Oyun oynamayı da pek iyi bilmiyorum. E, Baldurant konusunda yani Zula bir aralar oynuyordum da CSGO biraz daha iyi buna göre e, Valla soruyor olursanız kulaklık biraz Karıştırıyor Rekabetçi de oynasaydık Büyük ihtimalle çok güzel performans verirdi Ama şimdi burada biri arkandan gidiyor Biri sağından biri üstünden biri altından Sesler o yüzden karışıyor Ama gene neyin nereden geldiğini duyabiliyorsunuz Sadece hani Hangisi size daha yakın onu bilemiyorsunuz Zaten onu da bilseniz böyle bir kulaklık yani 300-400 liraya satılmazdı size yorumlara belirtirsiniz. İyi mi değil mi kulaklık. Evet videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Sizlerle bugün Logitech markasının G332 modeline ait kulaklığını inceledik. Yorumladık. Neyi neyi kötü? Yazılımını maalesef kullanamadık. Yazılımı ses kartıyla kullanmamız gerekiyormuş. Bize ses kartı yok. Biz jack girişiyle taktığımız için yazılımını maalesef kullanamadık. Size kendi fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Elim böyle kaldı. Bunu yapacaktım. Ben yorumlarınızı hepinizin bekliyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.